Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalımıza hoşgeldiniz. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Bu hafta sonu yine güzel bir program var. Milli maç dönüşü sürprizlere açık olduğunu şimdiden sizlere belirteyim. Analizlerimizi cuma ve cumartesi olmak üzere bu akşam bitirmiş bulunuyoruz. Pazar gününe kadar olan maçlarda şu an itibariyle hazırız. Evet, güzel maçlar var. Yarın akşam özellikle Türkiye'de hava durumu gayet bozuk, yağmurlu bir gün bekleniyor. Cumartesi ve pazar günleri bol güneşin olduğu gol maçlara sahne olabilir diyeceğim ama pek öyle gözükmüyor. Türkiye Ligi bu hafta tamamı maçların alt olursa beni kesinlikle şaşırtmayacak. O yüzden siz de gol oyunlarında Türkiye Ligi'ne fazla güvenmeyin diyorum. Cuma günü için kupon paylaşımı vermeyeceğim. Cumartesi günü için bir kupon paylaşımı vereceğim. Bugün bu videoda e, ilk öncelikle Cuma akşamı maçlarını biraz yorumlayalım. Galatasaray ile başlayalım. Fatih Terim'siz bir Galatasaray. Bırakın onu yardımcısı Hasan Şaş'ın da olmadığı bir Galatasaray olacak sahada. E, zorlu bir süreç var Galatasaray için. Hocasız baya bir maç oynayacak. Bu yüzden ben size... Bir süre Galatasaray'ın Galatasaray maçlarından uzak durun demek istiyorum. Galatasaray'ın maçlarına bahis yapmaktan kaçının arkadaşlar. Analizlerimizde Galatasaray maçı 1 ve alt çıktı. Çok gollü bir maç beklemiyorum. Atanın kazanacağı bir maç olacak. O yüzden bu maça dikkat. Yarın akşam... Açılış ÇSK maçı ile olacak. ÇSK'nın rahat bir galibiyeti gözüküyor. Kuponlarınızı da ÇSK Moskova'yı değerlendirebilirsiniz. Hollanda 2. Ligi var yarın akşam. Hollanda 2. Ligi genel anlamda yine gollü bir hafta gözüküyor. Geçen de bahsetmiştim oranların yüksekliğinden ama bu hafta bu oranları daha da aşağı çekmişler. Özellikle gol oyunlarında. Fakat yarın akşam Hollanda Ligi gayet gollü gözüküyor. Bu ligden de Cuma günü için sizlere verebileceğim en gollü maç Sparta Rotterdam maçı 200 kodlu maç. Kuponlarınızda bu maçı 3.5 üstüne kadar değerlendirme imkanınız var. Yine Ajax 2 maçı Ajax'ın B takımı bu maçta gollü bir maç olacaktır. Ee, Almanya Bundesliga'dan Bayer Leverkusen maçını tutuyorum. Karşılıklı gollerin olacağı bir maç. Leber de kazanmasını bekliyorum. Yine siz bunu istediğiniz şekilde kuponlarda karşılıklı gol var. Ve 2.5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. Ee, Lyon var. Lyon maçı da gollü çıkıyor. Yarın akşam e, farklı bir galibiyet alacak gibi gözüküyor. Onun dışında Cuma programından sizlere önerebileceğim yine kulüp bürüş olabilir. Kulüp bürüş hafta arası biliyorsunuz Şampiyonlar Ligi ve UEFA Kupası maçları olacak. O yüzden bu takımlar maçlarını genelde Cuma ve Cumartesi oynayacak. Buna da dikkat edin. Pazar gününe fazla önemli büyük takımların maçı kalmıyor. Cumartesi günü işi bitirmeniz lazım. Cumartesi programı yaklaşık 55 maçlık bir analiz listem var. Bu analiz listesine de Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. Kanalımızda Üst tarafta sağda Facebook sayfamızın ikonu var. Ona tıklayarak Facebook sayfamızdan da günlük olarak analizlerimi takip etme imkanınız var arkadaşlar. Evet şimdi gelelim cumartesi programına. Cumartesi programında sabahtan 2 maç var. Şimdiden söyleyeyim pek kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Avustralya ligi Avustralya'da pas parlak güneşin olduğu güzel bir hafta var. Bu maçlarda gayet yüksek skor çıkan maçlar ilk iki maçım var orada analizlerden de kontrol edin yine dediğim gibi 236 ve 238 kodlu maçlar özellikle 238 kodlu Brisbane maçını 3.5 üstüne kadar değerlendirme imkanınız var. Derken size ilk maçımı vereyim ilk maçım İngiltere'den olacak kuponumuzda cumartesi günü. Saat 6'da başlayacak İngiltere Ligi Everton maçını tutuyorum Everton maçı bir handikap ve bol gollü olacağına inanıyorum Everton'ın 2.5 üstünü ilk maç olarak kuponunuza koyun arkadaşlar 115 kodlu Everton 2.5 üst diyoruz birinci maçımız bu olacak ikinci maçımı da söyleyeyim diğer iki maçı da yorumlardan sonraya bırakalım Yine İngiltere Liginden tuttuğum maç 119 kodlu West Ham Manchester City maçı olacak. West Ham'ın iyi bir takımı olduğundan bahsediyordum. Uyum süreci diyordum. Hala beni tatmin eden bir sonuç ortaya koyamadı. Ve Manchester City'ye de ben çok fazla direnebileceğini düşünmüyorum. Bu maçın da gollü hatta karşılıklı gollü olacağını düşünüyorum. Ve bu bu maça da önerim size 2.5 üst oranı tatmin edenler 2.5 üst oynasın. Eğer ben orana gitmek istiyorum diyen varsa 3.5 üstüne kadar değerlendirebilir. 3.5 üstünün de rahat olduğunu söyleyeyim. 119 kodlu Manchester, e, West Ham United Manchester City maçı ben kuponuma 3.5 üst koyacağım. Size artı 7 önerileri de vereceğim. Onların da notlarını aldım. 3.5 üst olarak ikinci maç. Bunu koyduk. Evet. 1 lira muhabbeti Beşiktaşlı futbol, Beşiktaşlı taraftarların Ankara gücüne attığı 1 lira muhabbeti vardı bu hafta içinde. Sosyal medyada ve haber sitelerinde Beşiktaşlı taraftarlar için giriş ücreti 1 lira Ankara'da. Evet Beşiktaş'ı bir sürpriz bekliyor gibi gözüküyor benim analizlerimde. Ben bu maçın Berabere bitebileceğini Tahmin ediyorum arkadaşlar Karşılıklı Gol olabilir Skor anlamında 1-1 gibi bir sonuç düşünüyorum Dediğim gibi Türkiye ligi bu hafta Bütün maçlar Genelde alt gözüküyor Çok gollü oyunlara Girmeyin Sonuçlarda da dikkatli olun diyorum Bol sürprizli bir hafta olabilir Onun dışında Çocuklar ee, Tottenham Chelsea maçı var bu hafta İngiltere'de. Bu maçta karşılıklı gollerin olacağı bir maç. Tottenham da bu sene sendeliye sendeliye gidiyor ama Chelsea'nin hücum gücü çok yüksek. Umulmadık yerlerde umulmadık skorlar alabiliyor. Bu maçta da ben şansımı Chelsea'den yana kullanırım ama karşılıklı gollerin olacağını düşünüyorum. Bu maçı da arkadaşlar kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Yine çok sevdiğim bir takım Almanya 2. liginden Köln Cumartesi günü deplasmanda Darmstadt ile oynuyor. Darmstadt 1. ligden düştü. Yani Bundesliga'dan. E, Bundesliga 2'de de bu sene istediği performansı bir türlü gösteremedi. Bu maçta da Köln'ün rahat bir galibiyet alacağını düşünüyorum. Çünkü Köln'ü biliyorsunuz yine Bundesliga'yı oynayan bir takım. Geçen hafta, evet geçen e, lig haftasında diyeyim 15 gün önce size... Evinde artı yedisini vermiştim. Kölnün bu cumartesi günü de Darmstadt karşısında bol gollü bir galibiyet alacağını umuyorum. 4-6 4-6'nın riskine girmeye de gerek yok. Aslında 3.5 üstü oynanabilir bu maç. Bu maçı da değerlendirebilirsiniz. Üçüncü maçımızı vereyim. Fazla uzatmadan. Üçüncü maçımız da yine cumartesi günü olacak. 5'ten sonraki maçlardan seçtim özellikle Hartberg sazburg maçı olacak 374 kodlu maç. Bu maçta da bol gol bekliyorum. Sazburg'un bir patlama yapacağını. Hartberg de çok boş bir takım değil. Illaki gol atacaktır. Bu maçı da 2,5 üst olarak değerlendirebilirsiniz. 374 kuponumuzun 3. maçı arkadaşlar. İsteyen, dileyen arkadaşlar üç buçuk üstünde yazabilirler. Güzel bir maç olacak, bol gollü bir maç olacak. Ayrıca Avusturya liginde bu hafta birincilik, yani e, diğer takımlarda bayağı gollü çıktı maçları. Onları da göz ardı etmeyin. Analizlerimize bakın, dediğim gibi analizlerimizden kendi kafanıza, aklınıza yatan. Sizin aklınızdaki liderle örtüşen sonuçları bir araya getirerek üçlü, dörtlü, maksimum 5 maç kuponlar yapabilirsiniz. Yine sistem kuponu için ben sizlere artı 7 önerilerimi de vereyim. 4. maçı vermeden önce şöyle bakıyorum. Evet artı 7 olabilecek maçlar bu hafta. 106 kodlu Eibar Real Madrid artı 7'nin en çok göze geldiği maç bence bu maç benim çıkarttığım maçlar arasında. 106 kodlu Eibar Real Madrid maçı artı 7 kokuyor. ikinci maç 112 kodlu Mainz Borussia Dortmund. Bu maçta gollü bir maç olacaktır. Dileyen arkadaşlarım kuponlarında bu maçta Dortmund'un galibiyetini 2.5 üstünü gönül rahatlığıyla yazabilirler. Bu maçta artı 7 kokuyor. Sistem kuponlarında bulundurabilirsiniz. Yine kuponumuza koyduğumuz başka bir maç. West Ham United Manchester City. West Ham'ın burada 2 gole ulaşması durumunda bu maçın da artı 7 olabileceğini düşünüyorum. Bu da sizlere 3. artı 7 önerim olarak gelsin. 4. maçımız yine kuponumuzda olan bir maç. hartberg salzburg Hartberg skora katkı yaptığı sürece en rahat artı 7 olabilecek maçlardan birisi de 374 kodlu Hartberg-Sassburg maçı arkadaşlar. Bu 4 maç ister tek tek ister hepsini birden sıralı sistemlerde kullanabilirsiniz. Bunlar en çok artı 7'ye yakın olan maçlar ki İngiltere'nin attıklarına henüz bakma fırsatım olmadı. Oradan da çıkarsa eğer Facebook'taki analiz paylaşımlarımızda bunları belirteceğim. Yine İngiltere'de Fulham maçı var. Fulham'ı biliyorsunuz evinde gayet gollü maçlara imza atıyor. Yarın belki yenemeyebilir berabere bitebilir maç ama gollü bir beraberlik olacak gibi gözüküyor. Fulham'ın da 2.5 üstünü dileyen arkadaşlar değerlendirebilirler. Onun dışında size verebileceğim başka bir maç Norveç liginden Bram maçı. Bram biliyorsunuz gayet iyi bir takım Norveç'te sağlam bir takım. Bram'ın maçı da 1 ve üst çıkıyor. Onu da değerlendirebilirsiniz. <gülüyor> Yine ee... Rijeka, Dinamo Zagreb maçı var. Bu maçın da karşılıklı gollerle üste taşınacağını düşünüyorum. Bu maçı da dileyenler değerlendirebilir. Almanya Ligi, Almanya'da bu hafta güneşli bir hafta var. Bence yine gollü bir hafta olacak. Gollü liglerden birisi olacak. Artı İngiltere Ligi bu hafta çok gollü gözüküyor. Manchester United'ın net bir galibiyeti söz konusu. Liverpool maçının bol gollü olabileceğini söyleyeyim. Onun dışında son maçımı söyleyeyim size. Bu videoyu bugünlük burada kapatalım. Sizler de verdiğim maçları güzel değerlendirin. Eğer çok hızlı geçmişsek videoyu tekrardan başa sarıp izleme imkanınız var arkadaşlar. Son maçımda gecenin son maçlarından birisi büyük bir maç. derbi niteliğinde İspanya'da La Liga'da Atletico Madrid Barcelona maçı olacak. Barcelona'nın yumuşak defansı Atletico Madrid'den gol yiyecektir. Ve hücum hattı da illa ki gol atacaktır. Ben bu maçta 2-3 golü de tutuyorum ama onun riskine girmeyeceğim. Ne zaman ne olacağı belli olmuyor. Bu yüzden 133 kodlu Atletico Madrid Barcelona maçı kuponumun son maçı karşılıklı gol var olacak. Siz de böyle değerlendirirseniz daha etkili bir kupon olmuş olur. Kupon yaparken arkadaşlar orana bakmayın. Gözlerinizi kapatın. Sadece hissettiğiniz, inandığınız maçları yazın. Çok fazla maç yazmayın kuponlarınıza. 3 maç MBS kurtarıyorsa, eğer kurtarmıyorsa 4 maçı pek geçmemeye çalışın. Daha verimli, daha kazançlı kuponlar olacaktır bunlar. Onun dışında eğitim videoları yayınladık. Bu hafta içerisinde 3 tane. Bu eğitim videolarını da sırasıyla izlerseniz eğer size bunların bir şeyler katacağına ben eminim. Bir şeyler çıkartacaksınız illaki. En azından bu oyunu nasıl oynuyoruz, neye göre oynuyoruz bunları görebilirsiniz. Bu seri devam edecek. Video 5. video, 6. video ama insanların bunları biraz izleyip kafalarında bir şeyler oluşturmaları adına ben 4'er 5'er günlük arayla veya birer birer haftalık arayla bunlara devam edeceğim. Hepsini birden atmayacağım. Çünkü sıkılıyorsunuz. Bunun farkındayım. Ama yapacak bir şey yok. Eğer bunları sizler de öğrenirseniz sizler de benim kadar olmasa bile veya bu tarz analiz yapan insanlar kadar olmasa bile az çok ne yapmanız gerektiğini bilerek daha bilinçli oyunlar oynayabilir. Daha güzel kuponlar çıkartabilirsiniz. Direkt kazancı yönelirsiniz. En azından zararınız olmaz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Pazar günü için bir kupon daha paylaşacağım. E yetiştirebilirsem eğer yarın gece bu saatlerde pazar analizlerinin çıkmasıyla birlikte pazar kuponunu da sizlere sunacağım. Daha fazla kupon paylaşımı almak isteyen arkadaşlar varsa Facebook sayfamdan bana ulaşabilirler. Ee, aylık 50 TL ücreti olan bir grubum var. Orada hafta sonları 3 ila 5 kupon arasında paylaşım yapıyorum. Hafta içi yoğun programlar olduğu zaman Şampiyonlar Ligi UEFA 2-3 kupon paylaşımı yapıyorum. Günlük olarak. Yani haftalık şöyle diyeyim nereden baksanız 10 15 arası kupon paylaşımına ulaşmak isteyen arkadaşlar da grup sayfamıza üye olarak hem bize destek verir hem de daha çok kupon paylaşımı görebilirler diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Bol kazançlı bir hafta sonu diliyorum. Beni izlediğiniz için sağ olun arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere.